Mesela bu akşam saat 9'da Brawl Stars canlı yayını olacak zaten e, bugün Pazartesi bu akşam saat 9'da Brawl Stars canlı yayını olacak kaçırmayın tek hesaplaşma arkadaşlar ve ayrıca ben bunu sadece tek hesaplaşmayla sade bir şekilde bırakmadım bir tane de eğlenceli olsun diye challenge ekledim arkadaşlar e, o da challenge şu olacak Oyunu oynarken hiç savaşmayacağız. Yani tek hesaplaşmada hiç savaşmayacağız. Son iki savaşçı kalınca savaşacağız arkadaşlar. Evet bu bir duyuruydu. Akşam yayını kaçırmayın be. Bay bay.